Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün Oppo Find X2 cep telefonunu kutusundan çıkartıyoruz. Oppo'nun Amiral Gemisi serisinin ilk modeli bu. Bir de bunun Pro versiyonu var. Türkiye'de çok sınırlı sayıda geldi ve biz de hızlıca sizler için elde ettik ve kutusundan çıkartacağız. 12 GB RAM. 256 GBlık sürüm bu. Şurada da Ekranda şu anda görüyorsunuz. 12 GB RAM'li bir cep telefonu. Maşallah diyelim. Bu tarafında bir Find X2 yazısı var. Arkada işte özellikleri filan yazıyor. Şudur budur, şudur budur filan pişmeken. Neymiş? Siyah renkli gönderilmiş bize. Güzel bir telefon. Bu telefonun en ilginç özelliği ise 120 Hz ekran yenileme hızının olması. 3 kamera arkada var. 1 adet kamera da önde var. Çıkartalım bakalım kutudan her zaman söylüyoruz bunu arkadaşlar. Kutulu sıfır ürün geldiği zaman biz her zaman kutu açılım videosu çekiyoruz. Hem sizde içeriğinde ne var öğrenmiş oluyorsunuz. Hem de bu ürünü test etmeye başladığımızı sizlere duyurmuş oluyoruz. Şöyle çıkartalım. Jelatinimizi çıkardık. Atalım şöyle kenara doğru. Aşağıya düşsün. Evet. Hazır mıyız? Teknoloji oku takipçilere ürünümüz kutudan çıkamadı. Elim kaydı. Çık. Çık. T. Evet. Çok şekil bir kutu yalnız. Üst tarafı görüyorsunuz. Böyle değişik bir mavi bir tasarım var. Şöyle görülüyor herhalde şu anda ekranda. Ürünü kutudan çıkaralım. Böyle bir küçük bir kutu çıktı önce. İçinde ne var? Kılıf var diye tahmin ediyordum ki evet kılıf varmış. Şöyle bakalım. Şöyle yumuşak, silikon, şeffaf bir kılıfımız var. Sim iğnemiz var. Görüyorsunuz bunu sim iğnemiz de var. Bunları bir kenara kaldıralım. Çünkü telefonumuz şu an çıkmaya hazır. Tutacağız ve işte. Yalnız bayağı bir ağır telefon bu arada. Şöyle bir açalım. Bunu bir çıkarttık. Kenara kaldıralım. Söylediğim gibi 3 kamera var demiştik. Şu anda onları gösteriyorum. Size ekranda 3 adet kameramız var. Aslında açmışken onlardan da biraz bahsetmek isterim. Bu 3 kamera ne özellikler sunuyor bize. Kameralara bakacak olursak 48 megapiksellik Sony'nin IMX586 sensörü Kullanan ana kamera bizleri karşılıyor. Onun hemen yanındaki kameramız ise 13 megapiksellik telefoto. Üçüncü kamera ise 12 megapiksellik. O da IMX 708 sensörü var. Ultra geniş açı kamerası. LED lamba var. Dual tonlu. Görüyorsunuz. Burada da bir mikrofon deliği var muhtemelen. Bunun dışında arka yüzde bir şey yok. Oppo yazısı yan şekilde yazılmış. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Oppo yazısını şurada görülüyor bilmiyorum. Biraz parlak bir şekilde var burada arka tarafı. Şöyle göstereyim. Parlak bir şekilde tasarlanmış. Yanlara doğru kavisli bir ekranımız var. Hem sağda var hem solda var. Birazcık açmadan önce tuşlarına bakalım. Ses açma kafamı tuşu var. Burada. Arkada altına biraz bakacak olursak. Type-C bağlantımız mevcut. Sim kart yuvamız burada. Fark ettiğiniz üzere bu üründe bir 3.5 mm kulaklık çıkışı yok. Şimdi açmaya çalışalım telefonumuzu. Bakalım. Telefon açılırken ben de kutunun içeriklerine bir göz atmaya devam edeyim. Telefon açılıyor. Bu arkadaşımız şurada dursun. Şunu bir çıkartalım. Evet. Şimdi şöyle bir ağır bir kulaklık kutusu çıktı yalnız. Ha? Bayağı ağır bu. Nasıl açılır bu arkadaş? Heh, kabloyu da buraya koymuşlar. Type-C kablomuz var. Yine muhtemelen bakalım Evet, Type C bir kablomuz, kulaklığımız da var. Evet, şu anda görüyoruz ekranda. Type C kablomuz da burada. Bunları hiç bozmayalım şimdilik. Test ederken, ederken bunları kullanacağız. Adaptörümüze bakalım. Ya birazcık büyük gençler arkadaşlar. Huh, bu ne böyle? Bayağı laptop adaptörü gibi. Ama ama bunun ekstra bazı özellikleri var onun için biraz büyük arkadaşlar. Super Work dediğimiz Oppo'nun daha önce bizim de test ettiğimiz bir teknolojisi var. Yukarıdan onun videosunu çıkartırım size. Oradan izleyebilirsiniz bu videoyu. Ee, yüksek hızlı şarj özelliği var bunun. İşte bu ürün de 65 Watt'lık bir adaptör kullanılmış. 65 Watt'lık bir adaptör. Baya e, laptop adaptörü gibi bir şey yani bu söyleyeyim. Normal USB bağlantısına sahip. E, Type-C Type-C olabilirdi ama e, Oppo böyle yapmayı tercih etmemiş. Type-A bağlantısına sahip bildiğimiz. Onu da kenara kaldıralım. Şimdi birazcık cihazımızı kuralım isterseniz bakalım bize neler sunuyor. Güzel Türkçemizi bulalım, Türkiye'yi bulalım. Türkçe diyelim. İleri diyoruz. Türkiye diyelim. Sonraki diyoruz. Hepsini kabul ediyorum. Mecbur edeceğiz zaten. Wi-Fi'ye bağlanmayalım şimdilik. İleri diyelim. Diğer diyelim Google hizmetlerini. Sonra yapalım. Sonra diyelim. İleri diyelim. Sonra diyelim. Şu an ayarlamalar yapılıyor. Ayarlamalar yapılırken ben de biraz telefonun özelliklerinden bahsedeyim. Telefonumuz 6.7 inçlik. Şu anda da ekranda gördüğünüz gibi hem sağından hem solundan kavisli bir ekranı var. Delik şeklinde sol üst köşede bir kameramız var. Onu da ekranda şu anda görüyorsunuz. Color OS arayüzü var. Şu anda yazdığı için söylüyorum 7.0. Android 10.0 işletim sistemiyle geliyor. Snapdragon 865 işlemci kullanıyor. Oppo Find X2. Adreno 650 GPU'su var. Az önce söyledim. 12 GB RAM. 256 GB depolama var. Ana kameramız 48, 13, 12, 48 ana kamera. 13 Telefoto. 12'de ultra geniş açı. 4K 60 VPS video kayıt yapabiliyor bu kamera. Ön kamera ise delik şeklinde kameramız ise 32 megapiksel. Onu da söyleyelim. Ekrandan parmak izi okuma falan var. Şu anda açıldı. Uyarılar yapıyor. Telefonunuz yeni mi falan mı falan mı diyor. Wi-Fi 802.11abgnacax var. Bluetooth 5.1 var. USB Type-C bağlantımız var. 4200 mAh'lik pilimiz ve az önce sizlere gösterdiğim gibi 65 watt'lık hızlı şarj adaptörümüz de yine kutudan çıkıyor. Ben kutudan çıkan adaptörleri seviyorum arkadaşlar. Şimdi bazı markalar ne yapıyor? Kutudan e, telefonun işte yüksek hızlı şarj özelliği var ama o adaptör kutusundan çıkan adaptör bunu sağlamıyor. Bence saçma bir e, uygulama bu. Allah'tan Oppo'da böyle olmamış. Biraz menülerde gezinelim. Aslında ColorOS standart menüsü bizleri karşılamış oluyor. Tümünü temizle diyelim. Bunları görmeyelim. Ayarlarda işte bu şekilde. Telefonumuz böyle kameraya girelim. Biliyorsunuz Oppo çok kullandık biz kamerasını vesairesini. Geniş açımızı açalım. 1x dedik, 2x dedik ve 5x dedik. Telefoto kameramız 5x hibrit zoom sunuyor. Bir de 20x'te dijital zoom özelliği var güzel çok net ve keskin görüntü görüyoruz şu anda ekranda çekim modlarımız böyle video modumuz gece modumuz da var biraz öne çevirelim isterseniz ön tarafta ne var bakalım ön kamerada şimdi sizi çekim yaptığım kamerayı göreceksiniz gece modu önde var mı önde de gece modu var güzel video var fotoğraf var Portre modu var ve daha fazla dediğimizde de farklı çekim modları da bizleri karşılıyor. Detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. Bu telefonumuz çok kalmayacak. Bunu söyleyelim baştan. Ee, çok kalmayacak ama kaldığı süre boyunca aklınıza gelebilecek her türlü testi yapacağız ve elimizden geldiğince de telefonla ilgili deneyimlerimizi size aktarmaya çalışacağız. Şu an fiyatını bilmiyoruz. Kutu açılımı yaptığımız tarih fiyatını bilmiyoruz. İnceleme yaptığımızda muhtemelen fiyatı 3 aşağı 5 yukarı belli olmuş olur. İşte 12 GB RAM 256 GB depolama gibi özellikler zaten çok da ucuz olmayacağını gösteriyor ama ülkemizde vergiler çok yüksek arkadaşlar ne yazık ki diğer markalarda da aynı sorun var aynı durum söz konusu fiyatlar çok ucuz değil artık ve muhtemelen bundan sonra da çok ucuz olmayacağını söylemek isterim. Oppo Find X2 ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz şu özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu, şunu denemek ister misiniz, şunu deneyebilir misiniz, kaç saatte şarj alıyor, nasıl bitkiş kullanılıyor, kamerası nasıl vesaire gibi aklınıza gelebilecek her şeyi inceleme videosunda yanıtlamaya çalışacağız. Olara unuturuz, gözümüzden kaçar bir şey olur. Siz bu videonun altında sorun. Biz bunların hepsini okuyoruz. İnceleme videosunda da sizlere sorduğunuz soruların yanıtlarını vermeye çalışacağız. O gün gelene kadar... Youtube kanalımıza abone olmayı bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alara takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir kutu açılım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.